Kurucu ortamla daha önce birlikte çalıştığımız şirkette tanıştık. Zaten hala çalışmalar yapıyorduk. Arge ekibini yönetirken FATB ekibimize katıldı. Aynı üniversite mezun olduğumuz için hızlıca kaynaştık. O zamanlarda tarım alanlarına yönelik çözümler geliştiriyorduk ve bu vesileyle girişim yolculuğumuza beraber başlamış olduk. Aslında bu durum daha önce de yaptığımız projelerle ilişkiliydi tarım alanlarına yönelik çeşitli doğanın ve yazılım çözümleri geliştirmeye başladık. Yaptığımız projelerde tarım alanlarındaki durumun daha yakından fırsatı bulduk. Bu alanlara yönelik teknolojiler geliştirirken, tarım alanlarındaki eksiklikleri ve bu eksikliklerin neden çözülemediğini araştırdık. Ne gibi çözümlere ihtiyaç var? Bunları tespit ettik. Bu şekilde projemizi ilerletme fırsatı yakaladık. es olarak, verimli ve dijital tarım teknolojilerini kolaylaştırmak ve herkesin erişebileceği bir teknoloji haline getirmek. Biz e olarak herkesin erişip, rahatça kullanabileceği, tamamen ile çalışan ve kablosuz teknolojilerden oluşan sensörler ve bu sensörleri yöneten yapay zeka destekli çözümler sunuyoruz. Geniş tarım alanları, şehirçi, park bahçe ve endüstriyel tezis alanlarındaki sistemlerde sulama, su yönetimi ve su kaynakla harcanan enerjinin, optimizasyonun daha verimli yapılması için altyapı sağlıyoruz. ve mobil uygulamalarımız dediği süreci kolaylaştırıyoruz. Dijital servisler ve sensörlerden oluşan bir çözüm sunuyoruz. Hedef kitlemiz, tarım alanlarında üretim yapan çiftçiler, daha verimli sulama için park bahçe alanlarında çalışan belediyeler ve bununla beraber aşırı enerji tüketimi olan endüstriyel tesisler için çözümler üretiyoruz. Donanım ürünlerimiz ise daha geniş bir alanda, özellikle tarımsal IoT ve elikistriyel IoT alanında çözüm sağlıyoruz. Yazılım çözümlerimiz özellikle tarımsal sulama üzerine gelişmiş özelliklere sahip. Hedefimiz sulama için pompa ve birden çok bana kullanan damla sulamıyla üretim yapan çiftçilerimiz için verim artırıcı ve süreci kolaylaştırıcı çözümlerden oluşuyor. Projemiz tasarlarken odaklandığımız ana amacımız ilk olarak herkesin kullanabileceği kadar basit bir çözüm sunmak ve bunu yaparken de bu basitliğin içerisine en karmaşık sorunları ile çözebilecek esnekliği ortaya koyabilmek. Aslında otomatik sunama yapılan bir şey. Fakat tarım alanlarına gittiğinizde bu sistemden peki iyi anlaşılamadığını ve yeterince ilgi görmediğini gördük. Temel sorun olarak var olan çözümlerin karmaşık olması, çok yüksek maliyetli altyapı istemesi ve daha da kötüsü tüm kontrol ve ayarları çiftçiye bırakmasıydı. Geri beslemesi olmayan, sadece aç kapa yapan, arazi durumunu usunama sürecini takip etmeyen sistemler ise sürekli problem yaratıyordu. Pazara baktığımızda ise birçok sensör ve kontrol çözümü genelde enerji olan ve küçük alanlar için tasarlandığını gördük. Bir diğer problem ise güneş paneli bazı sensör ve kontrol çözümlerinin kirlenmesi, bakımı gibi sebeplerden dolayı istenilen performansı verememesiydi. İşte tüm bu sorunları ortadan kaldıracak, sadece sensör ve yazılım olarak değil komda bir altyapı sorunu olarak ele aldık. Bu sorunu çözmek için uzun süredir bilgi cihazları geliştirmenin ve teknolojiyi yakından takip etmenin avantajını kullandık. Sektörün içinde gelmenin de verdiği tecrübe ile olabildiğince stabil çalışan ve tamamen bilgi çalışacak, Kablolar sistemi karmaşık olmayan kablosuz çalışan sensör bana kontrol üniteleri geliştirdik. Bunların maliyetini düşürmek için amaca uygun şekilde özelleştirdik ve tak çalıştır diyebileceğimiz seviyeye indirdik. Bunu da hem alt yapı olarak hem de mantık olarak kendi arge ücümüzle geliştirdiğimiz yazılımlarımız ve teknolojimizle ile birleştirdik. Sonrasında ise çok geniş bir kullanım alanı sunan ve çok geniş arazilere bile bir gün gibi kısa sürede kurulabilen akıllı sulama ve su yönetim sistemimiz ortaya çıktı. Bu alt ile birlikte sulama süreçlerini oldukça kolaylaştırmaktayız. Yeni sensörleri bilginin daha verimli yetiştirilmesi için diğer sensörleri ise sisteme kolay şekilde entegre edebiliyoruz. yaşadığımız en büyük sorun ARGE plasman kaynağına ulaşabilmek diyebilirim. Biz projeyi geliştirmeye başladığımız dönemlerde projeyi insanlara anlatırken bu sistemlerin gerekliliğine inandık. Maalesef Türkiye'de hatta dünyada daha yeni yeni başladığına ve bu çözümlere ihtiyaç olduğuna ikna etmekte başarılı olamadık. Ama bu teknolojilerin artık ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. İnat ettik hem ürün satışları hem de çeşitli ödüller ile Projemizi bu alanda ürün geliştirme deneyimimiz ve tecrübemizin verdiği güçle başardık. Ve ürünlerimizi büyük oranda hazır hale getirdik. Evet, daha yapmamız gereken çok şey var. Ama bunu yapmak konusunda hep iyiyiz, hep inatçıyız. Bu alanda dünyada bir numara olana kadar çalışacağız. Bu yüzden logomuza da en dik kayalara tırmanan ve bunu çok kolaymış gibi yapan dağ katısını koyduk. Çok zorcularda çalışıyoruz ama bunu çok kolaymış gibi yapıyoruz. çeşitli ödüller, destekler sayesinde kendi finansmanımız ve satış gelirlerimizle belirli bir aşamaya geldik. Ama bir start olarak çıktığımız bu yolda, bu alanda dünyanın önüne gelen çözüm sağlayıcılarından biri olmayı hedefledik. Bunun için çok çalışıyoruz. Ekibimizi büyütmek ve daha fazlasını yapmak için de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Kısa sürede hızlı bir şekilde finansman bulabileceğimiz kaynağın ise kitle bonlaması olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız yatırımla birlikte şu an büyük oranda teknolojisini tamamladığımız ve üretim sürecini belirli düzeye getirdiğimiz akıllı bulama, su yönetimi donanımlarımız ve yazılımlarımızın yurt içi bayılık satış ağını oluşturmak olacak. Bu alana yönelik satış ekibini kuracağız ve pazarlama faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Şu an zaten sattığımız ürünleri daha fazla doktaya ulaştırmak için sadece satışa odaklı bir birim ve ekip kurmayı da edeceğiz. 2023 yılın ilk çeyreği için hedefimiz hızla büyüyen yurt içi pazarda güçlü bir marka haline gelebilmek. Bunun için hızlı ve agresif bir pazarlama satış çalışması yapacağız. Bu çalışmalar sırasında edindiğimiz satış ve pazardaki deneyimimiz ile birlikte yurt dışı pazarına çıkış noktasında stratejilerimizi belirleyeceğiz. Bizim orta valide alacağımız yeni yatırımlarla birlikte serületim sürecimizi başlatmak, ürünlerimizdeki çeşitliliği arttırmak ve özellikle yurtdışı marketinin pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünümüzü revize etmek olacak. Ayrıca orta valide en büyük hedefimiz doğrudan ve kolay bir şekilde ulaşılabilir olmanın yanı sıra önemli tarım üniversitesiyle olan Romanya, Bulgaristan, Mısır, Orta Doğu ve Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerindeki pazara ürünümüzü sunabilmek olacaktır. Yine bu dönem içinde Avrupa'da pazarlama faaliyetlerimizi başlatırken Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Biz es markamız olarak sunduğumuz değer ve önerilerimiz doğrultusunda dünya pazarına açılmış global bir şirket olmayı planlıyoruz. Teknolojimizi tüm dünyaya satmaya bekliyoruz. Tarım üretiminde ön sırada yer alan Amerika Brezilya, Çin gibi ülkelerde satış yapmayı planlıyoruz. e arazide sulama sürecini yöneten kontrol, bana kontrol gibi çözümler sunarken, bunun yanı sıra akış, basınç, toprak ve iklim koşulları, yağış, havuz seviyesi gibi noktalarda kontrol sağlayan sensörlere sahip. Aynı zamanda bunların haberleşmesini tamamen kablosuz ve pilli olarak yapmayı sağlayan gibi sunuyor. Kutulun bir süreci web ve mobil uygulama destekli yazılımlar ile Sahip olduğumuz özelliklerle bir altyapı ve platform olma iş modeliyle çalışıyoruz. Şu anda kullanıcılar bizim sensörlerimizi ve ve kontrol cihazlarımızı kullanıyor. Mobil uygulamamızda abonelik seçeneklerimiz mevcut. Aylık, yıllık abonelikler şeklinde satın alınabiliyor. Yazılımlarımızın sunduğu optimizasyon ve yönetim kolaylığı için abonelik ücretleri ödeniyor. Yani hem bir sağ üst hem de sahada kullanıma uygun donanım ürünlerine sahip olmuş oluyor. Sunduğumuz tüm bu avantajlarla birlikte B2C ve B2B olarak çalışmaktayız. Biz şu anda sunanma ve su yönetim alanında uçtan uca teknoloji tabanlı servis hizmeti sağlayabilmekteyiz. Bundan sahip olduğumuz teknoloji ile birlikte en küçük üreticiden en büyük üreticiye sunabiliyoruz. Bu da bizi rakiplerimize göre avantajlı hale getiriyor. Genel kullanıcı kitlesine ve çiftçimize bayilik ağırı üzerinden ulaşmaya gerekliyoruz. Hali hazırda var olan otomasyon firmaları, sunama altyapı uygulayıcı firmaları ve hatta ekipman üreticilerini bayimiz yaparak bu bayiler üzerinden satış yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda tak çalıştı modeli gibi bir çözüm sunduğumuz için online ve e-ticaret üzerine satış yapmaktayız. Büyük üreticiler ve büyük bir tarafında ise kendi kuracağımız uzman hizmet ekibimizle bölgesel çözüm merkezlerimiz ile hizmet vermeyi ve satış yapmayı hedefliyoruz. Platform ve yazılım satış üzerinden büyük ekipman üreticilerini ve özellikle tarımsal ekipman üretimi satan dijital servisleri kullanmak isteyen üreticiler bizim yazılımlarımıza uygun ürün üretebilmek ve kullanıcılarına verdikleri hizmet ve uygulama için bize lisans ücreti ödeyecektir. Verimli üretim, sürdürülebilirlik ve özellikle gıdaya ulaşmak günden güne oldukça zorlaşmakta ve maliyeti artmakta. Bu noktada azalan kaynaklar ile daha azıyla daha fazlasını üretmek gerekiyor. Bu durum ancak teknolojiyi bu alanda doğru şekilde kullanarak mümkün olabilir. Biz, esnol olarak gelecekte çok önemli olacak bu pazar için sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Değerimizin her gün artacağına inanıyoruz. Bizim bu vizyonumuza inanan ve bize güvenen yatırımcılarımızla birlikte bu yolcu büyümek ve ilerlemek istiyoruz. Siz de bizimle bu yolda yerlemek istiyorsanız bize yatırım yapabilirsiniz.